Evet arkadaşlar bandırmadayız. Bandırma su kal diye yazıyor bakın. Güneş enerji firması burası. Bunun yanında yaptığı başka birçok iş var. Şimdi bunların hepsini söyleyeceğim size. Hemen aşağıda bir tane güneş enerjisinin ufak bir örneği var bakın arkadaşlar. Kuzey Makya yazıyor markası. Güneş enerji sistemleri, satış, montaj, tamir bunların hepsi var. Gördüğünüz gibi hortumları görüyorsunuz. Bunların malzemeleri var arkadaşlar. CTS inşaat malzemeleri. Bunların malzemeleri var. Pis su, temiz su, Boruları var, hortumlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada yine güneş tankları var. Şimdi içeri doğru giriyorum. Bakın hemen sol tarafta malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Pisvarlar var bakın yukarıda. Hemen solda altta raflarda malzemeleri görüyorsunuz. Hem malzeme yapıyor, hem işçilik var arkadaşlar. İşçilik de yapıyor, satış, montaj bunlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi temiz su. Dışarıda pis su borları vardı. Burada temiz su borları var. Kalorifer tesisat yapıyor. Kalorifer tesisat malzemeleri var. Yoklar, Gördüğünüz gibi fittings malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Hemen karşıda kombiler var. Bakın kombileri görüyorsunuz. Bunların da montajı. Kalorifer tesisat, kombi tesisat. bunların yapılıyor arkadaşlar. Malzemeleri gördünüz. Burası eski bir firma. Hemen bakın şurada yine pis su boruları, dirsekler var arkadaşlar görüyorsunuz, kalın. Hemen şurada yine güneş enerjisi ile ilgili bakın paneller var paketin içinde. Bakın şurada yazıyor zaten, su kal, ısıtma enerji inşaat diye yazmış. Şimdi ben telefon numarasını söyleyeceğim. Abla telefon kaçtı buranın? Söyleyiverecek mi? 700, sen söyle ben tekrarlayacağım. Heh tamam. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim ben size buranın telefonunu. 712 83 41. Doğru söyledim değil mi abla? 888 41. 888 41. Evet. 71 888 41. Evet arkadaşlar duydunuz numarayı. Söyledim size. Karttan okudum. Gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum malzemeleri görüyorsunuz. Telefon numarasını söyledim. İşçilik var malzeme var. Kombi telsat, kalorifer tesisat, sıyı telsat, güneş enerji, satış, montaj, servis. Bunların hepsi var arkadaşlar. Evet, evet. Telefon numarasını da söyledim size. Su kaldı diye zaten firmanın adını da söyledim. Telefon numarasını da söyledim. Evet arkadaşlar bizi izleye devam, izlemeye devam ediniz. Eğer bu mesleklerle ilgili bandırma dayısınız, bir sıkıntınız varsa buraya müracaat edebilirsiniz. Ustası çok eski bir usta abimiz. iyi bir usta arkadaşlar. Teşekkür ederiz.